bugün 3 Ekim 2022 pazartesi ay günündeyiz Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde terazi burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazını ulaşacak yeni ay etkileri daha belirgin hale gelirken belirsiz konularda netleşmeye başlayabilir Girişimlerimizde yön değişimleri olabilir. Çevremizden gelebilecek işaretleri takip etmeliyiz. Sabah saatlerinde ruh halimiz daha gergin olabilir. Özellikle aile üyeleri ve karşı cinsi olan ilişkilerde özenli ve dikkatli olmakta fayda var. Günlük işler görev ve sorumluluklara öğle saatlerinde daha fazla odaklanabilir, disiplinli ve planlı hareket edebiliriz. Oğlak Burcundaki ay öğleden sonra Boğa Burcundaki Uranüs'te üçgen görünüm yapacak. Heyecan ve coşku hissedebileceğimiz akşam saatlerinde ise arkadaşlarımızdan ilginç teklif ve davetler alabilir, organizasyonlar içerisinde yer alabiliriz. İş veya özel amaçlarımızla ilgili insanlarla iletişim kurabilir, önemli fikirler paylaşabiliriz. Geçmişi sorguladığımız, geleceğimizde planladığımız bu saatlerde sezgilerimiz de çok yol gösterici olabilir.